Aynı zamanda fenotip olarak bilinen gözlenebilir özelliklerimiz genlerimizin ve çevrenin etkileşimiyle oluşur. Bu etkileşim anne karnına başlar ve hayatımız boyunca devam eder. Bazı fenotiplerdeki boy gibi farklılıklar çoğunlukla genlerimiz tarafından belirlenir. Eğer ebeveynleriniz ve onların ebeveynleri de kısa ise muhtemelen akranlarınızdan daha uzun olamazsınız. Beslenme gibi çevresel etkenlerin boynuz üzerinde az da olsa bir etkisi olabilir. Genlerimizin sağlıklı bir vücut ağırlığımız olup olmamasında da payı vardır. Ama beslenme tarzınız ve egzersiz yapmanız kilonuzu büyük ölçüde etkiler. Genlerimizin kişiliğimizin ne kadar etkilediği çok fazla bilinmez. Artık genomumuzda bulunan 1 milyondan fazla SNP hakkında birçok şeyi öğrenebilirsiniz. Bilim adamları her geçen gün SNP'lerin fenotipimiz üzerindeki etkisi hakkında daha fazla şey öğreniyorlar. Genomumuzu öğrenmek bizi biz yapan şeyleri daha iyi anlamamızı sağlayabilir. Ve hangi yönlerimizin arkadaşlarımızdan, ailemizden, komşularımızdan farklı olduğunu veya hangi yönlerimizin onlara benzediğini bize gösterebilir.